Selam aslan arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili aslanlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili aslan arkadaşlarım sizler için 2020 Ocak ayında sevgili aslan arkadaşlarım neler bekliyor kahve tarot melek kartı derken şöyle bir çıkıp gideceğim karşınızdan sevgili aslan arkadaşlarımı tabii ki yeni yılınızı kutlayamıyorum Aralık ayında yükleyeceğim daha yeni yıla girmedik ki sevgili arkadaşlar şöyle bir Aralık ayından sizlere Ocak ayında ne bekliyor ona bir bakalım önce ona bir bakalım sevgili aslanlar için öncesinde tabii ki sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım şöyle biraz sileyim de döküyorum çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum videolarımın altındaki linkler dikkate alınsın sevgili arkadaşlarım sizleri seviyorum evet hmm, güzel bir ferahlık durumunuz var sevgili aslanlar ama bakacağız tabii Bakalım şöyle bir bakalım. Adında E harfi olan sevgili aslanlar bayağı bir iki yolun ağzında kalmışsınız. Yani iki yolun o ağzı derken ortasında, orta kısımda iki tane yol var. Ve bu yolun, pardon çok pardon arkadaşlar, fincanımın altında ıslaklık var. Bu da beni rahatsız ediyor. Evet, iki yol var. Bu iki yol, biri aşk hayatı olabilir, biri iş hayatı olabilir adında e harfi M harfi olan sevgili aslan arkadaşım iki yolun arasında kalmışsın hangisine gitsem hangisinden tarafta olsam diye böyle bir ikilemde kalmışsın kalmışsın ama tabii ki taraflardan birine de yönelmişsin sevgili aslancığım benim oradaki harfi de bakmaya çalışıyorum. Tam olarak harfin ne olduğunu da çözemedim sevgili aslan arkadaşım. Şu harfteki yolu seçmişsin diyeceğim ama harf biraz küçük çıktığı için şimdi atmak da istemiyorum. Yoldan birini seçeceksin Ocak ayında o kararsız kaldığın iki yoldan birini seçeceksin. Şöyle söyleyeyim sağ taraftakini seçiyorsun. Kendi adıma söyledim tabii ki. Benim açımdan sağ taraftaki yolu seçiyorsun. Aslında hmm, şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi iki yoldan birini seçiyorsun da şimdi bayısınız ya da bayansınız. Ben genel bakış yapıyorum sevgili aslanlar, bay bayan hepinize söylüyorum. Şimdi o seçtiğin yol aslında ben sana şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşım. Ucu çok da çıkışta değil ama sırtını dönüp seçmediğin yol hemen çıkışta. Bak burada. Bak burada gördün mü? Ama sen bu yolu seçmiyorsun. Sen hangisini seçiyorsun? Size gösterirken kendim göremiyorum sevgili arkadaşlarım. Karanlığa seni getirecek yolu seçiyorsun. Yönünü oraya vermişsin. Arada kalmışsın ama ve lakin yani şunu söyleyeyim. Sevgili aslanlar bay bayan hepinize söylüyorum. Kalbinizden geçen iki şeyin arasında kalmışsınız ya her neyse yanlışını seçeceksin. Ne diyeyim yani ne diyeyim çıkmış burada ok yayı gibi çıkmış yani yanlış tarafa doğru yönelip gideceksin ne diyelim öyle olsun yapacak bir şey yok sağlık olsun sevgili arkadaşlarım büyük bir balığınız çıkmış sevgili arkadaşlar bu mahkemeniz olabilir hmm, evet mahkemeniz olabilir bir miras durumları olabilir ama temiz özellikle de adında a harfi olan aslan arkadaşlarım sizlere gelecek bu güzel çok güzel adında a harfi olan ve bayan olanlar sizlere gelecek bu çünkü söylemek durumundayım cinsiyetiniz de resmen çıkmış bir şeyler gelecek size Ocak ayında adında yine A harfi olanlardan sizlere güzel bir şeyler gelecek merak etmeyin bayağı bir düğünleriniz de çıkmış tertemiz çıkmış gelinler damatlar güzel çıkmışsınız. Geçmişin olumsuzluğunu taşımayın bugünlere sevgili aslanlar taşımayın olur mu sevgili arkadaşlarım güzel çok güzel temiz haberler alacaksınız kuşlarınız çok temiz çıkmış karanlık çıkmamış karanlık çıkan kuş sıkıntılı haberden bize haber verir sevgili aslan arkadaşlarım gelelim sizin iş hayatınıza iş hayatınızda patronunuzla mı küssünüz ortağınızla mı sıkıntınız var düzelmeler meydana gelecek barışlar meydana geliyor Bağlanmalar, sürprizler meydana geliyor. İş hayatınızda evliler, bazı sıkıntılarınızı arkaya atmışsınız. Daha da sürprizli gelişmeler meydana gelecek. Evli olan aslan arkadaşlarımla iletişim halinde olacaksınız. Eşinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla bağ kopmuyor. İletişim halinde, anlayış halinde olacaksınız. Biraz böyle ah sizi sizi. Bazı aslan arkadaşlarım <gülüyor> Ocak ayı içerisinde Öyle sorumluluk almaktan tabana kuvvet kaçmayı tercih edecekler. Böyle bir şey çıkmış burada. Sorumluluk, sorumluluk. Yani aşk hayatında daha doğrusu sorumluluk almak istemeyip sizi de ele vermiş oluyorum affınıza sığınıyorum. Ben tabii hepinize söylemiyorum. Bazı aslan arkadaşlarım tabanları yağlayacaklar. Tam kuvvet, sorumluluk almak istemeyecekler. Sevgili olan olabilir, eksler olabilir ama daha çok sevgililerde çıkmış bu. Canlar, affınıza sığınıyorum. Tamam, yapacak bir şey yok. Bekarlar, o ne mücadele öyle, o neyin mücadelesi. Karşınızdaki kişi, iyi kaybetmemek için ama o insanın da talipleri var. Yapacak bir şey yok. Onu kaybetmemek için taliplerine karşı bir savaş haliniz var. Ocak ayı içerisinde. Çünkü sizin istediğinizi başkaları da istiyor bekarsın yalnızsın aslında o insan senin sevgilin değil sadece gözüne kestirmişsin istiyorsun o insanı onun başka talepleri var o taliplerle savaş haline girmiş bekar olan bazı aslan arkadaşlarım gelelim sizin beklentilerinize sevgili aslanlar tam ocak ayı içerisinde beklentileriniz gerçekleşmiyor canlar bunun için Biraz böyle keskin haberler alabilirsiniz. Bu keskin haberler sizin birazcık canınızı sıkabilir ama merak etmeyin. Biraz kendinizi sabra verirseniz inanın beklentileriniz belki bir 6 ay gibi bir zaman sonra sizin elinize geçecek benden size söylemesi. Sağlık olarak fena değilsiniz. Biraz gribal olarak enfeksiyonu olanlar var. Hafif kalp kalpten, sinirden, stresten dolayı kalp rahatsızlığı olan Aslan arkadaşlarım var, aynı rahatsızlık bende de var, canlar ne yapıyoruz? Tabii ki de Şengül'ün yapabileceği bir şey yok. Lütfen doktora gidiyoruz, tamam. Enerjiler iyi, güzel, her şey iyi, fena değil sevgili arkadaşlarım. Güzel haberler de alacaksınız. Sadece ikilemde kalmış, tam olarak karar verememiş olan sevgili aslan arkadaşlarım seçimi yanlış yerden yapacaklar yapacak bir şey ay çok güzel bakın akıverdi aşağıya ferahlık geliyor dışarıdan ferahlık geliyor derken az öncelerde hangi burca bakarken resmen döktüm kahveyi sanırım yengeç miydi hangisiydi sevgili arkadaşlarım aynı şeyi yaşamamak için şöyle yapayım da evet sevgili aslan arkadaşım bakın ne kadar güzel tekrar sizin geçmişe dair pek tam olarak murat ağaçlarınız kendini göstermemiş tohum halinde yani toprağa delip de daha yukarıya çıkmamış, öyle gün yüzü görmemiş geçmişe dair sıkıntılarınız, üzüntüleriniz her neyse sizlerde de bir yenilenme meydana gelecek. 2020 yılının sürecinde ben tabi şu anda Ocak ayına bakıyorum ama genel olarak bakıldığında bakın ne kadar güzel bir ferahlık geliyor. Ferahlığın yanı sıra da. Tek bir karanlık kuşunuz var. Şimdi bu genel yorum olduğu için sevgili arkadaşlarım ben diyemem ki yüzde yüz bütün aslanlar çok güzel haber alacaklar. Güzel, harika, her şey süper ama bir tane burada tombul, karanlık bir kuş var. Sevgili arkadaşlarım nedir bu? Söyleyeyim mi ne olduğunu? İş hayatıyla alakalı bir olumsuz haber olabilir. Bir mahkemeyle alakalı olumsuz bir haber olabilir. Bayağı bir şişmiş bu kuş. Bir tanıdığınızın kaza geçirdi haberini alabilirsiniz. Tabak bize dışarıyı gözlerir. Evimizi, hanemizi değil. Bizle işi yok bunun. Bir tanıdığımızın hasta haberini alabiliriz. O kadarcık da olsun olumsuz haber. Dört dörtlük yaşantı yok sevgili arkadaşlarım. Bunlar bütün evrenden gelen şeyler. Bırakın. Ben gördüğümüzü anlatayım ama ve lakin umutlarınızda canlanmalar tekrar meydana gelecek sevgili arkadaşlarım özellikle de adında şey harfi olanlar benim de adımda şey harfi var ama ben aslan değilim adında şey harfi olanlar re harfi o harfi olanlar bekliyorsun merak etme gelecek beklentin gelecek güzel kardeşim birazcık daha beklemen lazım adında hey harfi olan aslanlar sizlerde sizlerde de aynı umutlar yeşermeye devam ediyor ve ne kadar güzel 7 sayınız çıkmış 7 sayısı şans demektir canlar yalnız sizin 7 sayınız biraz yatay vaziyette onun bu şekil yukarıya kalkması lazım haberiniz olsun birazcık sabır veriyor size onun dışında karşılıklı diyalog sizin iletişimler sevgi alışverişi anlaşmalar her şey çok güzel sadece ben size şöyle söyleyeyim sevgili aslanlar 5 aslandan bir tanesi mahrum çıkmış yani bir şeylerden bir tanesi mahrum çıkmış bir vaziyette sevgili arkadaşlarım onun dışında her şey süper süper yani fena değil fena değil canlar evet Büyük de balığımız da var. Çok güzel. Ama o daha çok bayanlara doğru gidiyor o balık. Balık yönünü bayanlı olan aslan arkadaşlarıma çevirmiş. Evet sevgili aslanlar. Çok güzel. 2020 yılında sizi de güzellikler bekliyor. Arayış içinde olacaksınız. Etki altında olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Hoşunuza gitmeyen şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Böyle bir süreç sizleri bekliyor sevgili aslan arkadaşlar. Şimdi iş hayatı iş hayatında evet kısıtlı tutuklu hisseden arkadaşlarıma bakın barışlar geliyor patronunuzla mı küssünüz burada da çıkmış zaten barışmak demektir ilişkileri düzeltmek demektir kısıtlısın tutuklusun barışlar geliyor patronunla mı küssün veya kırgınlık mı var anlaşmazlık mı var ortaklarınla mı müdürlerinizle mi barışlar gelecek canlar barışlar geliyor merak etme başarıya doğru gideceksin bak başarıya gideceksiniz sevgili aslanlar hadi bakalım iş hayatınızda tamam güzel yenilenmeleriniz var yenilenmedir barışlar ortaklarınızla patronlarınızla yaptığınız anlaşmalar daha güzel yere doğru gidecek patlıyorsunuz o sıkıntıdan patlama meydana geldikten sonra yenileniyor benim sevgili aslan arkadaşlarım köklü kuruluşlar yapacaksınız sevgili arkadaşlarım aşk hayatınızda çünkü artık şanslı yere doğru gitmenin zamanı geldi diyor sevgili aslanlar. Şanslı yere, zafere doğru gideceksiniz diyor bakın. Evlisiniz, sevgilisiniz, bazı tabi sevgili olan aslan arkadaşlarım. Ocak ayı içerisinde sorumluluktan kaçma durumları var. Sorumluluk almak istemeyecekler olabilir. Ocakta kaçar, Şubat'ta gelir. Bu iş budur. <gülüyor> yani sağlık, şimdi sağlık geçmiş hatayı değerlendireceğiz adaletimiz der ki geçmişte ne hata işledin de bu sağlığını bu hale getirdin bunu düşün der sağlığına mı bakmadın doğru mu beslenmedin örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım yanlış mı beslendin çok mu alkol aldın çok mu sigara kullandın işte bunları düşün geçmiş hataları düşün der sağlık açısından geçmiş hataları düşünürsen diyor sevgili aslan çok güzel geldi buyurun sürprizli bir beden sağlığı sana doğru gelecek doğru yargı yap diyor doğru sağlığın yolunu seç doğru yeri seç diyor sevgili aslan arkadaşıma ondan dolayı yoluna çıkan doktorunuz ne önerdi kolun komşun arkadaşın bir şeyler sizlere önerebilir bunlardan faydalanıyor faydalanacaksın faydalandığın takdirde sürprizli bir şekilde bedenin sağlığına kavuşacakmış Tabii ben şu an için Ocak ayına bakıyorum. Sağlığınızda güzel. Sevgili arkadaşlarım. Hatta bedenen sürprizler, enerji bile geliyor sizin sağlığınıza. Tabii yoğun bakımda yatan arkadaşlarım. Onlara hiç konuşmuyorum. Onlar Allah'ta. Allah onlara şifa versin. Böyle benim gibi evinde, yerinde olan, işinde, gücünde olan aslanlara ben hitap ediyorum. Sevgili arkadaşlarım. Öncelikle onu da belirteyim. Çok güzel, harika. Küslerde barış, zafer ve... Müjdeler sürprizler sizlere doğru geliyor sevgili aslan arkadaşlarım ne zaman Ocak ayında artık kabuğunu kır diyor kır kır gitsin o kabuğu yılan gibi kabuğu atalım olduğun kişi ol hem kendine hem dünyaya karşı artık kendimiz olma vaktimiz geldi gereksiz kabuğu kırıp atıyoruz sevgili aslan arkadaşlarım efendim 2020 Ocak ayı açılımının sonuna geldi. kapamadan öncesinde sizleri tekrar Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Buraya bekliyorum. Benim olduğum her yere ben sevgili güçlü aslanlarımı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.